Allah rızası için şunu bir düşünelim. Ne kim var ise, ne düşmanlık var ise zulüm olduğu zaman bunları bir kenara bırakalım. Vallahi bundan aylar önce birileri davet edildiği zaman binlerce kadın için, binlerce çocuk için kıllarını dahi kıpırdatmayan insanlar kendi hocaları, kendi cemaatleri konu olduğu zaman nice zulüme, nice sıkıntıya katlanıyorlar. Allah'tan korkmak lazım. Bakın sosyal medyanız kirlenmez. Bu zulmü de duyurun dediğimiz zaman vay efendim sizler fitnecisiniz, vay efendim sizler haricisiniz, vay Vay efendim sizler tekfircisiniz. Vay efendim, vay efendim, vay efendim. Allah'tan korkun. Sizler Allah subhanahu ve teala dininde alimlerin, ilim talebelerinin işte belli başlı büyük cemaatlerin kurtulacağınız zannında mısınız? Şeytan size bu şekilde mi aldatıyor acaba? Vallahi ben size şunu söylüyorum. Allah subhanahu ve dininde ancak ihlas sahibi muvahhidlerden başkası kurtulmayacak. Geçtiğimiz günlerde Tevhid gemisi adlı cemaate bir baskın yapıldı, hapsedildi, daha sonra bu cemaatin belli başlı kişilerinin tutuklandığı, belli başlı kişilerin de serbest bırakıldığı konusunda haber aldım, bilgi aldım. Hayatımda hiç görüşmediğim, hiç konuşmadım. Belki kendileri sever bizi, belki sevmez. Bunlar benim için pek de umurumda olan şeyler değil. Ben bizi sevmese de birileri, onlara yapılacak zulüm konusunda elbette sesimizi çıkartmamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Bizler çünkü insanların nefsine göre, insanların kendine ve nefretine göre hareketler, etmememiz gerek. Bizi seven insanlar eğer Allah'ın rızası için seviyorsa ne âlâ. Ama nefsi için seviyorsa vay onların haline. Bizlere kim güden insanlar eğer Allah rızası için hak manada kim güdüyorsa ise Allah onlardan razı olsun. Allah subhanahu ve teala bizleri batıl olduğumuz o konuda hidayet etsin. Lakin insanlar eğer nefsi için, işte hocasına bazı sözler söylediğimiz için, kendi inancının batıl olduğunu söylediğimiz için kendi bataklığını ona gösterdiğimiz için kim güdüyorsa ise vay bu insanların haline ki Allah bana ve Teala da bunları ıslah etsin. Islahı yoksa müvahhidlerden, Müslümanlardan uzak etsin. Ben bu konu hakkında konuşmamdaki bir gerekçe de şudur. Bu yapılan fiiller, bu yapılan baskılar bir zamanlar bize de yapıldı. Yüzlerce insanı bir anda evlerini basarak aldılar ve bir hafta, iki hafta sonra hiçbirini tutuklamadan serbest bıraktılar. Sırf gündeme haber malzemesi yapmak için, sırf gündeme bu insanların inançları batıl olduğunu söyleyebilmek için, ilim gelemedikleri için, zorbalıklar geldikleri için bu fiilleri, bu hareketleri, bu zulmü bizlere reva gördüler. Bunlar Allah subhanehu ve dininde ucuz insanlardan başkası değil. Bu insanlar Allah subhanehu dininde zalim olan insanlardan başkası da değil. Allah subhanehu diniyle alakası olmayan insanlar. Niçin bizlere bu kadar zulüm yapılıyor acaba? Niçin şu Türkiye'de tevhid davetçilerine yapılan bu zulüm başka hocalara kasavvufçu dediğiniz, tarikatçı dediğiniz, falan falan cemaatçiler dediğiniz insanlara bu kadar zulüm yapılmıyor. Ama falanca tarikatlar falanca cemaatlerin yolları falanca yerlerde yapılıyor. Onların eksiklikleri gideriliyor. Onlara destekler veriliyor. Onlar medyalarda konuşmaları için ortaya çıkartılıyor, öne sürülüyor. Ne yıkmetse tasavvufçu, tarikatçı dediğimiz insanlar şu anki rejimle kardeş bir şekilde geçinebiliyorlar. Bunların derdinin ne olduğunu, yapmak istediklerinin ne olduğunu her muvahit bilir. Her muvahidi bıraktım bir kenara. Aklı başında olan insan anlar. Bizlerden değişmek, bizlerden ayak uydurmak bekleyen insanlar bizlerden önce Kur'an'ı eğer güçleri yetirse değiştirmeleri lazım. Bizlerden önce sünneti değiştirmeleri lazım. Gücünüz bunlara yetmediği için, Kur'an'ı ve sünnete tabi olan insanları değiştirmek için evlerine basıyorsunuz, onların ailelerinin psikolojilerini bozuyorsunuz, onları komşularına rezil ediyorsunuz, evlerinde şöyle materyal buldum, şöyle silah bulduk, şu kadar cephane bulduk diye medyaya yalan yanlış haberler sunuyorsunuz ve bizleri karaladığınızı düşünüyorsunuz. Vallahi Allah Subhanahu ve Teala'nın katında sizden başkası karalanmıyor. Allah Subhanehu Subhanah katında sizden başkası alçalmıyor, rezil bir hale gelmiyor. Bizler sizlerin yaptığı zulümlerle Allah Subhanah katında yükseliyoruz. Derecemiz artıyor. Başka bir şey yapmıyorsunuz bizlere. Bugün bu cemaatin ne yaptığı konusunda hiç araştırma dahi yapmıyorum. Çünkü böylesi cemaatlere zulmeden insanların derdi bellidir. Kendi batıllarına kim çomak sokuyor ise, kendi batıllarına muhalif olarak kim batıllarıyla mücadele ediyor ise her birini susturmak için bir mücadelede bulunuyorsunuz her birini susturmak için binbir türlü iftira atıyorsunuz. Yani sizler rejim sahipleri, güç sahipleri, elinizdeki güç zannettiğiniz materyaller var diye, beden olarak insanlar sizin ardınıza duruyor diye, biraz kalabalık olduğunuzu düşündüğünüzden dolayı, insanlar azılm ediyorsanız bir de Allah'ın gücünü hatırlayın. Sizin bütün dünyayı toplasanız da Allah Allahu Teala'nın gücünün önüne geçemeyeceğinizi bir hatırlayın. Bu yüzden öldüğünüzde Allah ve Teala'nın katına çıktığınızda vereceğiniz hesabı da bir hatırlayın. Siz Sizler bizlere niçin zulüm ediyorsunuz? Bizler Allah subhanahu wa ta'nın hükmedilmek istiyoruz. Bizler Allah subhanahu wa lider olarak kabul ediyoruz. Yönetim hakkını da Allah subhanahu anh, veriyoruz. Sizler bizlere niçin zulüm ediyorsunuz? Bizler Kur'an'ın ayetleri konuşsun, saçma sapan kanunlarınız konuşmasın dediğimiz için mi? Bizler Kur'an'daki ayetlerle bizlere hükmedin, falanca İtalya'nın İsviçre'nin, Almanya'nın, Fransa'nın saçma sapanı uydurduğu, alan size kanun dediği şeylerle biz yönetilmek istemiyoruz. Bunun için mi bizlere zulüm ediyorsunuz? Onun için mi bizim hayatımızı mahvetmeye çalışıyorsunuz? Vallahi hak ehli olan insanlar yeryüzünde belli başlı bazı sıkıntılara göğüs geldikten sonra kurtuluşa erişen insanlardan olacak. Peki ya siz bu zulüm yaptığınızdan dolayı Allah nasıl bir hesap vereceksiniz? Kendi ailenizde yaşadığınız problemlerle çevrenizdeki yaşadığınız bazı sıkıntılarda hastalıklarda dahi şu dünyadaki azaba dayanamıyorsunuz. Nasıl olur da yaptığınız şu fiillerin karşılığı olan Allah'ın azabını hak edip Allah'ın katında böylesi azab? dayanacaksınız. Yani bir akledin, bir durum, bir düşünün. Sizler bu yeryüzü sofrasında yediğinizin hesabını vereceksiniz. Her kim ne yediyse onun hesabını Allah subhanahu ve katına gittiği zaman ödeyecek. Lakin şunu da söyleyeyim ki bu cemaatin adı duyulmadığı için bugün gündem olmuyor. Bu cemaatin popüler bir hocası olmuş olsaydı, bu cemaat biraz büyük bir cemaat olmuş olsaydı, böyle otorite, böyle sağlam, arkasında kalabalık bir cemaat olmuş olsaydı ben bunu bugün konuşmayacaktım zaten. Benden önce birçok kişi davranacaktı. Benden önce birçok kişi bu cemaatin üzerinden rant sağlamak için, insanların hoşnutluğunu kazanmak için konuşmalar yapacaktı. Kısa ve öz, Allah'ın rızası için değil de insanların rızasını kazanmak için gündeme diyecekti. Ben şunu söylüyorum kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kurduğu İslam devleti adaletiyle ayakta durmuştur. Bu yüzden bir insan Müslüman olduğuna güvenmeyecek. Bir insan ben tevhid ehliyim, ben şuyum, ben buyum olduğuna güvenmeyecek. Bir insan ilim ehli olduğuna da güvenmeyecek. Bir insan Allah subhanahu ve teala'nın dininde olanı yaşayıp onları amele döktüğü zaman Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu kişi olup ve yeryüzünde varis olarak koyduğu kullardan olabilecek. Bu yüzden bizler Müslüman olduğumuz halde adil değil isek Allah subhanahu ve teala da bizim elimizden birçok imkanı birçok nimeti alacak ki aldı da. Allah subhanahu ve teala öncelikle bizleri muvahhit olarak yaşayan tevhidi insanları anlatan ve adil olan insanlardan eylesin. Sevdiğimiz ve sevmediğimiz insanlara nefsimizle değil Allah subhanahu ve teala'nın ile bakmayı nasip etsin. Yahu bizler eğer muvahhid olduğumuzu, tevhid ehli olduğumuzu söylüyor ise, insanlara tevhidi anlattığımızı söylüyor ise, insanlara Allah subhanahu ve aleyhi dinine çağırdığımızı söylüyor ise, önce o dini kendimiz giyinelim üzerimize, kendimiz, önce o dini kendimize sahiplenelim, önce o dini kendimiz hayatımıza geçirelim daha sonra insanlara davet edelim. Vallahi ben şunu söylüyorum. İnsanlar cemaat liderlerine göre eğer konuşuyor ise, eğer birilerinin üzerinden bir şeyleri kazanmaya çalışıyorsa, eğer bugün kitlemizi birilerinin sevdiği insanları överek, birilerinin saydığı insanları yükselterek, birilerinin hatası olduğu halde görmeye görmeye savunarak bir yerlere yükselirsek vay bizim halimize ki bizler İslam dini değil insanların bizlerden razı olacağı şeylere iş ve onlarda maalesef ayağımız kaymış olan insanlarız demek. Ben buradan öncelikle kendilerine geçmiş olsun diyorum. Ben onları tanımıyorum, onlar beni tanımıyor olabilirler. Benim için önemli olan şey böylesi insanların niçin başlar bu sıkıntılar gelmesine rağmen insanlar oturup da yahu arkadaş sizin başınıza böyle böyle şeyler gelmiş. Aynı size yapılan bu zulüm bize de yapıldı. Bize de bu tür sıkıntılar yapılıyor. Bundan dolayı üzgünüz. Bundan dolayı geçmiş olsun. Allah subhanahu wa ta'la sizleri korusun deyip bu konuda hiç değilse bir gündem yapılması gerek. Bakın bundan aylar önce bir cemaatin hocası aylar boyunca içeride kaldı. Kimsenin sesi çıkmadı. O cemaatin hocasının belki toplu topu toplasan 50-60 tane talebesi vardır. Ama bu insanlar hiçbir şekilde gündeme gelmiyor. Aylar ocak suçsuz yere yattı ve daha sonra çıktı ama kimse ne hocanın girdiğini ne, ne hocanın çıktığı konusunda hiç kimse umursamadı. E Allah rızası için acaba zulüm cemaatin büyüklüğüne göre, cemaatin liderinin popüler olmasına göre değişiyor mu? Yani biz zulmü duyuracağımız zaman cemaat bu kadar büyük o zaman hadi bir zulmü duyuralım. Yani biz cemaatin kapasitesine göre mi insanlara zulmü duyuracağız? Yani biz insanlara zulmü mü duyuruyoruz yoksa birilerinin reklamını yaparak bir mi? istiyoruz. Öncelikle kendimden şunu söyleyeyim ki Allah subhanahu ve teala beni doğru sözlülerden kılsın ve beni böylesi zulmü duyurmayan zalimlerden de kılmasın. Çünkü bugün nice Müslümanlar var. ismi dahi duyulmamış. Lakin Allah subhanahu ve teala'nın katında bizden daha hayırlı. Bizler sabahtan akşama kadar konuşsak ne olacak? O insanlar kadar halis değilsek, o insanlar kadar muhlis değilsek, o insanlar kadar dini Allah'a has kılmıyor ise, o insanlar kadar amellerimizde ihlas yok ise biz istediğimiz kadar konuşalım, istediğimiz kadar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 cemaatleri konu olduğu zaman nice zulüme, nice sıkıntıya katlanıyorlar. Allah'tan korkmak lazım. Bakın sosyal medyanız kirlenmez. Bu zulmü de duyurun dediğimiz zaman vay efendim sizler fitnecisiniz, vay efendim sizler haricisiniz, vay efendim sizler tekfircisiniz, vay efendim, vay efendim, vay efendim. Allah'tan korkun. Sizler Allah subhanahu anh dininde alimlerin, ilim talebelerinin işte belli başlı büyük cemaatleri kurtulacağının zannında mısınız? Şeytan size bu şekilde mi aldatıyor acaba? Vallahi ben size şunu söylüyorum. Allah Subhanahu ve teala'nın dininde ancak ihlas sahibi muvahhidlerden başkası kurtulmayacak. Nasihat etsen almaz. E uyarsan olmaz. E bu insanlara biz ne yapacağız? Allah Subhanahu ve teala batılın ardında giden binler olacağımıza Allah bizleri hakkın peşinden giden tek kişi eylesin. Ve Allah Subhanahu ve teala sadece kendi dinine taassup eden ve Kur'an ve sünnetin çizgisinde olan âlimlerin sözlerinden başka bütün batıl olan şeyleri reddetmeyi hayatımızın dışına çıkarmayı bizlere nasip eylesin. Yoksa birileri gibi falanca liderlerimizi, şehirlerimizi, hocalarımızı yüceltip de Allah subhanahu ve dinini küçülten insanlardan eylemesin. Selam hidayete tabi olanların üzerinde olsun.